Merhaba JT Squad. Canım zaten hoş geldiniz. Turkish Special Forces. Maroon beret, Bordeaux beril berililer. Bordeaux beril. Maroon is Bordeaux. Have I seen Marun these guys? I've yeah. hmm? no, only seen pop. No blue, blue, blue, blue Cyprus. Yeah. Ma, no, I've not seen. special forces. Yeah, special forces. Evet o yüzden arkadaşlar lütfen abone olup paylaş Instagram'da takip edebilirsiniz Yorum yapabilirsiniz, ikinci kanalımıza da abone olabilirsiniz ve videoya girelim Onlar en elitlerin elitleri, en zirveler savaşmak İzleye hoş geldiniz. Bugün merak. İzver hoş geldiniz. Bugün merak ettiğiniz bir konuya parmak basalım. Türkiye Bordo Berelilerle ilgili bir video hazırlayalım dedik. Öncelikle bilmeyenler için Bordo Bereliler kim? Onu açıklayalım kısaca. Bordo Bereliler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı bir birimdir Bordo bere takma ismi kafalarındaki berenin renginden gelir. Temeli Türkiye NATO'ya girdiğinde yani 1952 yılında atılmıştır. Aslında dünyada bordo bere takan birçok özel kuvvet bulunmaktadır. Ancak <Gülüyor> İngilizlerin başlattığı bu geleneği sürdüren hiçbir bordo bereli özel birlik Türk bordo berelileri kadar adını duyurmayı başaramamıştır. Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı altında yer alan bordo bereliler kısa bir dönem sümen olmak üzere genellikle ordu olarak konumlanmıştır. Kıbrıs Barış Harekatından sonra Suriye ve Irak'taki terör operasyonlarına kadar bir çoğu görevde düşmanla göz göze çatışmaya giren bu askerler yabancı gözlemciler tarafından Türk silahlı kuvvetlerinin en ölümcül birliği olarak tanımlanmaktadır. 1999 yılında Abdullah Öcalan'ı ensesinden tutup ülkemize getirenler onlar. Merkezi Ankara Gölbaşı'nda bulunan Bordo Bereliler'in operasyonlar dışındaki bir diğer görevi de olası bir savaş durumunda sivilleri örgütleyerek düşmana karşı direnç noktaları oluşturarak gerilla savaşı başlatmak kısaca bordo berelilerin yani elitlerin de elitlerinin kim olduğunu hatırlattık. E pek yani elitlerin de elitlerinin kim olduğunu hatırlattık. E peki lafı daha fazla dolandırmadan konuya tekrar dönelim. Kimler bordo bereli olabilir? Öncelikli olarak bordo bereliler tamamen gönüllülük esasıyla alınarak aktif Türk Silahlı Kuvvetler personelindeki subay, astsubay ve uzman çavuşların arasından seçilirler. Özetle erler bordo bereli eğitim programına kabul edilmiyorlar. <gülüyor> Tabi subay, astsubay ve uzman çavuş olmanız da tek başına yeterli değil. Bir <gülüyor> silah kuvvetlerindeki görevinizden ne o kavuş olmanız Tek başına yeterli değil. kuvvetlerindeki görevinizle ne olursa olsun ayrılmamış Bir başka deyişle ne Sorry, you know when we were showing when we to, um, Pakistan, Azerbaijan and Turkish soldier, like they didn't show the maşallahü olursa olsun orduyla bağlarınızı koparmamış olmanız gerekli özetle aktif görevdeki personel başvuru yapabilir yaş sınırı da mevcut 27 yaşını aşanlar programa kesinlikle alınmıyor gelelim eğitim durumuna ne yazık ki bordo bereli olabilmeniz için en az iki yıllık fakülte diplomanız olmalı Tabi bu bazı istisnai durumlarda geçerli değil bazı askeri bir diplomanız bulunna ne yazı bordo bereli olabilmeniz için en az iki yıllık fakülte diplomanız olmalı tabii bu, bu? <gülüyor> bazı istisnai durumlarda geçerli değil bazı askeri liselerden mezunlar için özel kolaylıklar gösterilmiş unutmadan da ekleyelim He hem askeri sicilinizin her temiz olması gerekiyor sicildeki en ufak olumsuz not sizin başvurunuzun otomatik olarak reddi anlamına gelecek. Gelelim fizik şartlara. boy kilo dengeniz bozuksa boşuna kendinizi yormayın. Boy kilo dengesi derken çok şişman ya da çok zayıfsanız başvurunuz reddedilir. Örneğin 180 cm boyundaki ki bir askerin maksimum olarak 84 kilo olması gerekiyor. Beklenen minimum boy ise 62. Bu kilo boy dengesini daha detaylı anlatan tabloyu genel kurumayın sitesinde bulmak mümkün. Öte yandan çok uzun ya da çok kısa olan personeller de kesinlikle kabul edilmiyor. Şimdiye kadar sadece başvuruyu kimler yapabilir onu konuştuk. Olay sadece başvuru değil tabii ki. Başvurusu kabul edilenleri. 72 iki haftalık inanılmaz zorlu bir eğitim programı bekliyor. Zor. Seventy weeks of what? Of training. Of training before you can actually be accepted, you can be qualified for like training, but before you can be accepted into weeks of rigorous training derken biraz açalım bakalım sadece en iyilerin geçebildiği bu etaplardan neler var Öncelikli olarak dondurucu soğuk ve yakıcı sıcaklarda hayatta kalma eğitimiyle denizde daha kalma becerisiyle baş en çok elemenin burada gerçekleştiği söyleniyor daha sonra sıras ha ha ila paraşüt, kurbağa, dembalık adam eğitimleri geliyor. Sonraki aşamadaysa harita okuma ve düşman hatlarına fark edilmeden sızma pratiği yapılıyor. Diğer lati ya ya ya ya for oxygen. Buyla paraşüt, sonra devralıttadım eğitimleri geliyor. Sonraki aşamadaysa harita okuma ve düşman hatlarına fark edilmeden sızma operatifi veriliyor. Diğer görevler sırasıyla taktik akın, hedef tahribi, kaçma kurtulma, usul, uzak mesafe eli This is salt water, right? Salt like oceans, salt water. I don't think inside. no, no, no. Of course have to like put ve devrye göğz göğüse yakın muharebe psikolojik harekat, rehine operasyonu ve işkenceye dayanma bu sayatta bile zorlandığımız etaplar tam 72 haftaya yayılmış bir süreye tekabül ediyor ancak genellikle bir askerin bunu tamamlaması 3 yılı buluyor öte yandan programı tamamlayan askerlerin en az iki yabancı dil konuşur hale gelmesi bekleniyor 72 hafta sonunda başarılı olan bordo belirliler için aşama başlıyor yani, bu aşamada ikihtisat aşaması asker hangi alanda also... uzmanlaşacaksa onun eğitimini almak üzere en az 10 hafta olmak üzere ikinci bir eğitim şey alıyor bu eğitim genelde yurtdışındaki NATO özel birliklerinde gerçekleşiyor herkes bordo bereli olsun diye bir şart yok Elbette birçok kez yarıştıkları askeri turnuvalarda oyun ülke arasında birinci gelen bu özel birlik göğsümüzü kabartsa yeter unutmayın her türk asker durdur daha sonuna geldi. Eğer videomuzu beğendiyseniz benzer videolar izlemek için abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Ayrıca çorbada sizin de tuzunuz olsun istiyorsanız o zaman lütfen videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. İzle ailesine destek atın. gerçekten çok zor izlerken de yoğun oluyorum yani yoğun oluyor yorgun oluyorum oh, gerçekten doğru, doğru doğru doğru en iyi en iyi en iyisi bu en iyisi bu neden olmayacak neyse arkadaşlar evet bu kadar abone ol lütfen paylaş instagramda takip edebilirsiniz yorum yazabilirsiniz ve ee, bir dahaki sefer görene kadar Barış